Soruda grafikte verilen noktaların bir fonksiyonu tanımlayıp tanımlamadığı soruluyor. İsterseniz önce fonksiyonun tanımını tekrarlayalım. Fonksiyon, tanım ve görüntü kümelerinin elemanları arasındaki bir bağıntı türüdür. Örnek olarak x'in tanım kümesinin bir elemanı olduğunu düşünelim. x, tanım kümesinin bir elemanı. x'i fonksiyona koyduğunuz zaman fonksiyonun bize x'in görüntü kümesinde alacağı değeri vermesi gerekir. Ve bu değer sadece bir tane olabilir. Eğer tanım kümesindeki x birkaç değişik değer alıyorsa, o bağıntı bir fonksiyon değildir. Tekrar edecek olursak, fonksiyonlar tanım kümesindeki bir elemanı görüntü kümesindeki başka bir elemana bağlar, bir elemana bağlar. Yani fonksiyona verilen her bir girdi değerinin sadece ve sadece tek bir çıktı değeri olabilir. Burası çok önemli. Şimdi fonksiyon konusunda güzel bir tekrar yaptık ve sorumuza geri dönelim grafikteki noktaların bir fonksiyonu tanımlayıp tanımlamadığı sorulmuştu. Tanım kümemiz grafikte gösterilen x'in alabileceği tüm değerler. Örneğin x eksi 1'e eşit olduğunda, eksenlerimizi de belirleyelim. Bu x ekseni, bu da y ekseni. Grafiğe göre x eksi 1'e eşit olduğunda fonksiyonumuz bize çıktı değerinin 3 olduğunu söylüyor. Yazarsak daha kolay anlaşılacak. 1 değeri fonksiyona girildiğinde 3 çıktı değeri oluyor. Yani x eksi 1 olduğunda y 3 oluyor. Aynı şekilde fonksiyonumuza 2 değerine girdiğimizde eksi 2 çıktısını alıyoruz. Yani x 2 olduğunda y eksi 2 değerini alıyor. Ama x 1 değerini aldığında fonksiyon bize bir çıktı veremiyor çünkü x'in 1 değeri için fonksiyonumuz tanımlı değil. Sıradaki nokta için, fonksiyonumuz x'in 3 değerini görüntü kümesindeki 2 değeriyle eşleştiriyor. x 3 olduğu zaman y 2 oluyor. Peki x 4 olduğu zaman ne oluyor? Grafikteki gösterimde fonksiyon olup olmadığına karar vermemiz gereken bağıntı, x'in 4 değeri için bize 5 ve eksi 1 çıktılarını veriyor. O halde bu bağıntının bir fonksiyon olmadığını söyleyebiliriz, öyle değil mi? Çünkü tanım kümesinin bir elemanı için elimizde görüntü kümesinden iki tane eleman var. Bu tip grafik gösterimi olan soruları çözmek için farklı bir yöntemle deneyebilirsiniz. x'in 4 değeri için dikey bir çizgi çizip bu çizginin kaç tane nokta ile kesiştiğine bakabilirsiniz. Eğer çizgi birden fazla nokta ile kesişiyorsa, yani bir girdi değeri için elimizde birden fazla çıktı değeri varsa, bu bağıntının bir fonksiyon olmadığını görebilirsiniz.